Bölümü ve ortalamanın en güzel yanlarından biri bunları programlamanın oldukça kolay olması. Tek ihtiyacınız olan orta noktayı bulmak ki bu da koordinatların ortalamasını alarak bulunabilen bir şey. Bu sayede yazılımlarımızı yazan kişiler benim gibi karakter yaratmak isteyen sanatçıların ihtiyacı olan araçları kolaylıkla hazırlayabiliyorlar. Sizin gülen yüzü yaparken kullandığınız tarz araçlardan bahsediyorum. Sıradaki interaktif alıştırmada böl ve ortala düğmelerinin yerine tek bir düğme koyduk ve buna da alt bölme dedik. Buna tıklayınca bölme ve ortalama işlemleri sırayla gerçekleşmiş oluyor. Şimdi eğrinin bu bölümüne odaklanın. Bu kenarları kontrol çokgenimizle birleşene kadar uzatacağız şimdi. İşte bu şekilde. Hmm, bu size tanıdık gelmedi mi? Parabolik yaylar videosunda gördüğümüz iplik sanatı yapımına benzemiyor mu sanki? Şimdi tekrar alt bölme yaptığımda ne olduğuna bakın. İplik sanatı desenleri oluşmaya devam ediyor. Alt bölme butonuna her bastığınızda iplik sayısı iki katına çıkıyor. Bu da... Bu bölgede yarattığımız eğrinin bir parabolik yay olduğu anlamına geliyor. Burada da başka bir parabolik yay var ve burada da ve şurada da. Ama inanılmaz olan şu ki bu dört yay birbiriyle çok düzgün bir şekilde birleşiyor. Bence bu cidden çok harika. Matematikle ilgilenen biri olarak bu tarz sürprizler beni çok heyecanlandırıyor. Şimdi sıradaki alıştırmayı yaparak bu kavramı ne kadar iyi anladığınızı test edebilirsiniz.